Arkadaşlar selamlar hepinize. Bu videoda böyle sağdan soldan bir şeyler satın aldık ve sizlerin de merak ettiği sayfaları denedik diye düşünüyorum. Birazdan bu masa dolacak arkadaşlar. Bizim bir dolandırılasımız geldi. Bu videoda <gülüyor> sizler için dolandırıldık. Bize çok söylüyorsunuz, ''Abi şöyle bir sayfa var, oradan playstation alın.'' ''Şöyle bir sayfa var, oradan bir telefon söyleyin.'' diye. Hepsini sipariş verdik. Bu süreç yaklaşık 2 hafta sürdü, gönder abi. Geliyor. deli gibi kargo bekledik. Kargolar geldi, kutuların içinde ne var ben de bilmiyorum. Bir tık sürpriz olacak. Sen de böyle kocaman bir şey geldi. Hadi geçelim şu kutuları açalım. Kutuların hepsinin bir hikayesi var arkadaşlar. Öncelikle şu kutunun ne olduğu zaten belli. Bu ikisinin ayakkabı olduğunu tahmin ediyorum. İki farklı sayfadan sipariş verdik. <gülüyor> sipariş hikayeleri de şöyle. Zaten hani ortaya bir yere, ya ekranda müsait bir yere görüntüleri gelir. Siz Instagram'dan WhatsApp'a ulaşıyorsunuz. Direkt WhatsApp atıyor sizi. Oradan mesajlaşıyorsunuz. Bilgileri veriyorsunuz. İstediğiniz ayakkabının fotoğrafını gönderiyorsunuz. Ve size ayakkabıları gönderiyorlar. Var demiş. 120 TL kargo ile. Tamam abi gönder. 99 lira yazıyordu. 1-5 iş günü içerisinde ortalama teslim ediliyormuş. Hani... bir Aksama olursa da 2-3 iş günü bir aksama olabiliyormuş. Şunu gelmesine kadar sürdü. Abi bu 5 gün kadar sürdü. E, bu da zannediyorum herhalde bir 10 gün falan oluyor. Biz zaten bu videoyu hazırlamaya başladığı bir 15 gün kadar oluyor arkadaşlar. Hani 15 gün sürecinde de konuştuk, ettik, ürünleri de yavaş yavaş buraya getirdik. Aha Nike. Bir Nike kutusu çıktı. Açıyorum, hazır mısınız? Mehmet'ler de bir yapsana. Abi bana da sürpriz oldu. Hadi bakalım. Oo bir şey değil mi? Bayağı yakın bir şey gelmiş yanımıza. Abi bu arada galiba ikinci ayakkabı geldi bize. <gülüyor> bilmiyorum ne kadar belli oluyor ama arkadaşlar, yani görüntü güzel olabilir belki de taban Daha güzeli var. Bir internet alışverişinde olmazsa olmazı şu gülen surat arkadaşlar şuradaki. Bunu gördüyseniz, bilin ki biraz dolandırılmış olabilirsiniz. Buna ne diyorsunuz peki? Kaç numara? Biz bu ayakkabıları sipariş ederken galiba 41 ya da 42, 42 gibi bir şey dedik. 42 numara. Hakikaten ayakkabı ikinci el gibi duruyor ve... Peki ayakkabıcılar şu hareketi niye yapıyor abi? <gülüyor> Bak ayakkabı çok rahat. İşte taban parçalanıyor mu, parçalanmıyor mu diye yapıyorlar ama... bu taban parçalanacak gibi duruyor yani benim beklentim daha sağlam video şu an açıkçası. Ben diğer ayakkabıyı da açıyorum bu arada. Aç bakalım. Her türlü şey olabilir. Bu da Adidas. Bir dakika. Mavi. Adidas değildi verdi bir sipariş. Onu söyleyip başla. Evet, Balenciaga'ydı. <gülüyor> <gülüyor> Yine yanlış hatırlamıyorsam tamam, 45 oynandım. numaraymış. Ve almak istediğimiz ürün ekranda gelen kutu bu. 41 var mıdır? Mevcuttur. Mevcut. Numarası 41. Mevcuttur. Numarası 41. NGG kargo ile gönderiz Kapıda ödeme olur. Nakit ve kart geçerlidir. Tamam. Gönder gelsin. O zaman adres bilgilerini hemen verelim ve biz dolandırılıyormuz ne oluyor bilmiyorum ama ne yapıyorsak alamayız. Bir geliyormuş edelim. aynısı Barcelona'nın. Açıyorum. Hazır mısın? Aç. Tavanı gördüm zaten. <gülüyor> Abi kokusu geldi, yemin ediyorum kokusu geldi ya. Of! Ayak kokuyor bu. Oğlum kullanılmış ayakkabı geldi. Vallahi ayak kokuyor. Sakın koklama ama şu tabanına ben mı <gülüyor> Kutu yanlış, alakası yok. Fiyatlarla alakalı bir ekleme yapmam gerekiyor. Bu görmüş olduğunuz Balenciaga modeli ki bizim sipariş ettiğimiz model zaten bu değildi arkadaşlar. Yazışmalardan gördüğünüz üzere ancak orijinal olsaydı bu yaklaşık 8 ila 9000 TL bandındaydı. Bu tarz bir Nike ayakkabı almak istediğinizde de aslında yine 1000 liraya varan bir para ödemeniz gerekiyor. Ama biz Hotelli ikisini yanlış hatırlamıyorsam 300 TL bandında bir ödeme yaptık bu ayakkabıları. Abi şu çok kötü bir tane, yani hani çakma mı diyeyim, hani zaten kullanılmış ayakkabı geldi bu arada. Gerçekten... ...üzüldüm. Hani en azından dolandırılacaksanız da şu daha mantıklı. Evet. Balenciaga mı? Ben zaten balenciaga'dan... bence herhangi bir bakteri katmadan atalım At derim ben. Bir de bir dezenfektan rica etsek. teşekkür ederiz kardeşim benim. Eline sağlık. Sık sık sık. sık. Şimdi Ozan açmadan şunun bir hikayesini anlatmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Instagram sayfasında PlayStation 5 görseli var aldığımız yerde. Yine görüntüler ekranda vardır şu an diye tahmin ediyorum. Şey Biz bunun PlayStation 5 olduğunu düşünerek aldık. Ancak 1000 TL bir fiyatı var arkadaşlar ve şöyle bir şey var. 1000 TL PlayStation yazıyor sadece. Yanında 5, 4, 3 vesaire hiçbir şey yazmıyor. Yani herhangi bir PlayStation çıkabilir içerisinden diye düşünüyorum ki... ...zaten 1000 liraya bildiğiniz gibi PlayStation 5'in oyunu falan var yani. O yüzden bu fiyatlar imkansız. Açabilir miyim? <gülüyor> sakin, sakin. Sakin. Playstation 5 kutusu adamın elinde harbiden varmış. Bu arada orijinal PlayStation'da yanlış hatırlamıyorsam 6000 civarını CD'siz versiyonunu alabiliyorsunuz. Biz 1000 liraya aldık. PC 5 var mı? FIFA. Karşı taraf? NBA. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Combo abi adam ya. Tamam abi ver gerekli bilgileri. Alalım Bizim direkt. Yani. Ödemeyi de yapalım. Yazışa bak abi. Tamamdır şimdi bilgileri verelim, gönderelim. PlayStation 5'te hayırlısı olsun o zaman o zaman. Kazıklanacağımız kü çok net yani. Tüy gibi abi bak şimdi içinden evet. ne çıkacak. Oh 1000 liraya bu kadar oluyor. Al o zaman evde oynarsın. <gülüyor> Gerçekten şoktayım şu an yani. Ya benim zaten tahmin ettiğim bir şeydi bu. Adamlar yeni teknoloji geliştirmişler. PlayStation 3'ü alıp küçültmüşler. PlayStation 5'e çevirmişler ve satıyorlar ve 1000 lira. Arkadaşlar, rejiden bayağı ısrar geldi. Bir takın bakalım diye. Şöyle bir Gel tane abi. kol takacağım. Gel abi. İkinciye gerek yok. Aha. Vallahi geldi. Dur, bir Mario'muz yok mu? Keşke bu kadar kötü yapmasalarmış görüntüyü ya. Bayağı berbat görüntü. Ve böyle de gidiyor, öldük. Düdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüd o zaman dolandırıldık ama Keyifli. sanki bu alet fena değil. Yani ama bin lira oyun hızık. güzel de 1000 lira değil. Bence ya. 150 lira anca eder. Kendi mi? kaleme gol attım galiba bu arada. Neyse gel, devam edelim hadi. hadi. Şimdi PlayStation 5 böyleydi. <Gülüyor> Burası neydi zaman? iPhone 10 sattığını iddia ediyordu. 600, 600 TL. 600 TL. Pardon, Pro Max alalım dedim. <gülüyor> 1100 liraydı. Ritmi dinlemedi, iPhone 10 aldı. E zaten kazıklanacağımız belli en azından. ile kazıklanalım istedim ben. Ben de o kadar para gitmesin dedim. Diyor ki, iPhone 12 Pro için 1200 TL diyor. iPhone X. Alalım mı? Alalım ya! Tamam yani. arkadaşlar, şimdi burada da bilgileri vereceğiz. Bakalım ne olacak? Abi, <gülüyor> Red, Red serisi geldi bu arada <gülüyor> iPhone'un. Hazır mıyız? Hadi bakalım, hazırız. <gülüyor> Yine şaşırtmadılar arkadaşlar bizi. Samsung Galaxy J7 NXT. Bir dakika, ben bakacağım. Var mı böyle bir? Böyle bir... Şöyle bir şey çıktı. Telefon orijinali 1500 TL'ymiş. Biz 600 TL iPhone 10 ümidiyle aldık. Tabii ki çıkmayacaktı. Kazıklanacağımız çok belliydi ama bari yani... Abi 4G desteği var. Abi bu nedir? Allah aşkına bu nedir ya? <gülüyor> telefon açılıyor. Allah açıldı. Evet. Ben bir Android sürümüne bakmak istiyorum Abi, şu an. Al, bak. <gülüyor> Bakabiliyorsan bak yani. <gülüyor> zaten bize çok gelen mesajlardan bir tanesi, adam böyle not defterinde yazmış. ''iPhone 12 Pro Max 1200 TL, iPhone 10 600 TL. Al sana iPhone 10.'' Ha, 600 liraya böyle bir şey gelecek. <gülüyor> 600 liraya, gelecek, liraya iPhone 10 arkadaşlar. Kesinlikle bu videoda zaten dolandırılmış olduk arkadaşlar. Boşu boşuna gidip de para kaptırmayın derimler. Aynen ya. öyle. Masayı bir temizledik arkadaşlar. Telefondan kurtulduk. Kazığın zaten böyle büyüğünü yedik. <gülüyor> Ama son bir kazık olsun istiyoruz arkadaşlar. 4 tane kazıklandık. 4,5 olsun çünkü bu tam belli değil. Instagram'daki Aynen. mavi tik dolandırıcılığı arkadaşlar. Evet. Bu da sizlerden çok gelen isteklerden bir tanesiydi. Sayfaların biriyle konuşmaya başladık. Videoya girmeden önce. Neden buçuk diyorum? Çünkü bu uzun bir süreç ve daha sonra duyuracağız bunun sonucunu aslında. Hemen konuşmalara bakalım. Mavi tik satın almak istiyordum diyoruz. İşte yine standart Instagram'da dolandırıcılarının yazdığı yani tabii ki de hep öyle değil ama çok uzun bir mesaj geldi buraya. Merhaba <gülüyor> efendim yardımcı olalım kategorilerimiz var işte siyasiler sivil toplum kuruluşları, markalar falan filan fiyatlandırma ismin haber değerine göre değişiklik göstereceği için profile göre fiyat verilir diyor yani aslında bizim profilimizi istiyorlar biz de youtuber olarak alabilir miyiz diye sorduk işte bizim koray adına başvurduk ekibimiz diyor ben bir ekip olduğuna inanmıyorum bu arada sen biliyor musun? <gülüyor> Sence? Bilmiyorum yani tek kişilik dev kadro olabilir bu arada şunu atladık Ozan mavi yani... ...işlemlerinde kendisini belli kurumlarda tanıdığı olduğunu ve rüşvet verip iş yaptırdığını söylemlerine inanmayınız. Bu konuda birçok dolandırıcı bulundurmaktadır. Şu telefonun kalemini çıkarır mısın? İmza atacağım altına. Sözünü. Çünkü ha. çok doğru bir söz söylemiş. Böyle bir şey yok gerçekten arkadaşlar. Youtuber kategorimiz <gülüyor> için fiyat teklifimiz 1200 TL dediler. Kontrol edildi. Mavi tike uygun. Neye göre mavi tike uygun bilmiyorum. Ne yaptılar da bu uygunluğu şey yaptılar. Ayarladılar belli değil. 1000 TL olursa dedik. Pazarlık sünnettir. 1000 TL maalesef efendim 1200 TL. Son fiyatımız diğer sayfaları da bakın. Fiyatımız uygun diyor. Tok satıcı rolü yapıyor burada. İşte hesap numaramız şöyle şöyle burası. Size de dekontu fotoğrafını yolladı kendilerine. Teşekkürler Koray ve kontumuza ulaştı. İşleminiz bugün itibariyle başlayacaktır. Ortalama 20 gün içerisinde de mavi tik hesabınıza yansıyacaktır. Bir 5-6 günü kaldı. Gelir mi sence? Vallahi biz bu videoyu yetiştirelim diye hani o 5-6 gün artık bekleyemedik. Onu da artık sosyal medya hesaplarımızdan sizlere duyurmuş olacağız. Ben geleceğini asla inanmıyorum. Ben de asla inanmıyorum. Yani anladım. kesinlikle bu videoda 5 kere dolandırıldık ama millete de itiraf etmemin de diyeyim. O yüzden biz bunu yarım sayalım diyelim şimdilik. Şimdi biz toplamda kaç para harcadık? Ben de onu söyleyeyim. Sana hazır para kısmından bahsetmişken. kişken zaten mavi tik'i söyledim. 1200 TL <Gülüyor> ödedik şu an da oraya ve tabi bunun yanı sıra biz 1000 TL Playstation 5 aldığımızı sandık, alamadık. 600 lira gibi bir telefon ödemimiz oldu ve ayakkabılara da totalde 300 TL bandında bir ödeme yapmıştık. Yani 3100 lira gibi bir para bir şey. çıktı cebimizden. Fazlası var, eksiği kesinlikle yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu 3100 liranın içerisinde de mavitik hala belli diye işimize evet. İşimize yarar herhangi bir şey çıkmadı arkadaşlar. Maalesef çıkmadı. Abi süper Mario oynamış olduk. En azından sizlerin sayesinde ve tabi bu ve buna benzer videoları yine Bekliyor olursanız videoyu beğenmeyi imal etmeyin arkadaşlar. Kafanda aşağıda Herhangi bir şey varsa hemen Ozan'ın da dediği gibi aşağıdan yorum olarak iletebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.